Yeni yılını kutluyorum. Hakkınızda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu akşam e, Oku Okut Akademi'de yine İslam Felsefesi Okumaları platformunda sizlerle beraberiz. Bu akşamki konumuz e, İbn-i Rüşt'ün Felsefesi ve Kötülük Problemi. E, konuğumuz ise e, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden İslam Felsefesi Öğretim Üyesi Doktor Haris Maciç hocamız Kendisi şu anda aramızda Hoş geldiniz hocam Teşekkür ederiz hocam Hoş bulduk Herkese iyi akşamlar Herkes İnşallah güzel bir Sohbetimiz olur programımız olur İnşallah hocam Ben grup adına arkadaşlarım adına davetimize icabet edip katıldığınız için e, ayrıca size teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah güzel ya bir e, program olacaktır. E, tabii bu kitap bölümüydü değil mi? Bir makalenizi paylaştım ben arkadaşlarla. Bu konuyla aynı... Evet hocam de. bir kitap bölümü olarak yayınlandı. Evet kitap bölümü. E, arkadaşlarla az önce onu konuşuyorduk. Baya böyle demir leblebi tarzında bir... Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani çok fazla ee, anlamak için çok gayret sarf etmek gerekiyor. Mesele ağır. Ee, diliniz de yani üslubunuz da e, oldukça akademik e, olduğu için e, güzel, e, benim açımdan çok güzel bir makale, çok değerli bir makale ee, okuduğum yani kötülük problemi ile alakalı ve özel ayrıntıları olan e, İbnüdüştün meseleyi felsefi anlamda temellendirmeye çalışmasının çok sistematik bir şekilde işlendiği bir makale. İnşallah ayrıntıları sizden dinleyeceğiz hocam. Şöyle başlamak istiyorum ben. Yani kötülük problemi tabii Tanrı'nın varlığının delillendirilmesiyle alakalı bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Yine onun nitelikleriyle alakalı ve Tanrı-Alem ilişkisinde bir takım işte düğümler noktasında bizi harekete geçiren bir problem. Yani hem her şeyi bilen, mutlak iyi, mutlak kadir, mutlak bilen bir varlık olarak bir tarafta Tanrı varken aynı zamanda nasıl oluyor da işte böyle kötü bir alem ya da kötülüklerin içinde olduğu bir alem mümkün olabiliyor. Bunu nasıl telif etmek gerekir? İşte teistik tabii deliller, hani te teodise yaklaşımları bu telifi yapmak için gayret etmişler, düşünce tarihi boyunca. E 18. yüzyıldan sonra özellikle David Hume'la beraber e, bu bir ateist, ateist argüman olarak e, ortaya çıkmış ve o şekilde devam etmiş. Ve Bununla ilgili farklı yaklaşımlar da var yine süreç felsefesindeki filozofların bakış açılarıyla. E, şimdi şöyle bir kötü, kötülük probleminin felsefi arka planıyla başlayalım isterseniz. Ben sözü size bırakayım. Bir saat gibi bir süremiz var. Sonrasında sorularımızı size soracağız hocam. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben soruya veya bu akşam konuşacağımız bu programa geçmeden önce belki bu Oku Okut Akademi gibi bu öğrenci merkezli girişimlerim gerçekten önemsediğimi ve bir an önce yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim eskiden beri bir medrese ilahiyat tartışması vardı. Artık sanki ilahiyat, yeni ilahiyat tartışmasını da açmak gerekiyor. Evet. Bu tür ek derslerin tabiri caizse, ek programların özellikle belli konular hakkında, belli konularla ilgilenen öğrencilere bir tür imkanların sağlanması açısından bence son derece Önemli. O yüzden sizi de tebrik ediyorum. Burada emeği geçen bütün hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, hocam, kötülük problemi özellikle bizim konuştuğumuz bağlamda, e, onun problematize edilmesinde bir e, bir dirençle karşılaşırız. Belki bu... E, Felsefenin e, genel olarak dirençle karşılaşmasına benzer bir e, şeydir. Ama e, böyle özellikle yarı akademik ortamlarda kötülükten problem olarak bahsetmek e, çok e, iyi değil gibi yani. Öncel öncelikle bu, bu, bu, bu iyi bir iyi bir terminoloji değil yani kötülüğün var olduğundan yani hoşumuza gitmeyen bazı durumların ee, zaman zaman onlarla karşılaştığımızda hep hepimiz hem fikiriz. Fakat bunu bir problem olarak ele almak maalesef biraz zaman zaman zor olabiliyor. Tabii bu, bu işin bu tarafını da anlıyorum ama bu durumu da aşmamız gerekiyor. Yani biz hayatı sürekli inanan bir özne olarak sürdüremeyiz. En azından içimizdeki bazıları zaman zaman bilen bir özne olarak veya bilmek isteyen bir özne olarak da bazı soruları yeniden ele almak isteyebilir. Şimdi bu batıda da aslında zaman zaman mevzu bahis olan bir şey. Meşhur Richard Swinburne'ın Tanrı Var mı? kitabının başında o da böyle bir ne diyelim tatsızlıktan yakınıyor açıkçası. Özellikle Kötülük problemi yani bir teodise yapmayı aslında e, e, insanlar karşısında genellikle böyle bir yüz ekşimesiyle karşılaştığını dile getiriyor. Çünkü e, kişinin başına gelen bir felaketi e, bir takım hikmetler dairesinde izah etmeye çalışmak aynı zamanda onun o duygu durumuna katılmamak, bir nevi üstten bakmak, hatta istersen tabiri caizse Tanrı tarafında yer almayı bir nevi gerektirdiği için biraz nahoş olabilir. Onu onu hatırlatmakta belki fayda var. Hatta biraz kulak misafiri olduğum kadarıyla bu son zamanlarda devam eden manevi danışmanlık gibi programlar var. Sizin de haberiniz vardır. Oradaki temel ilkelerden birisi işte bütün musibetlere uğrayan kişilerin yanında çok fazla açıklama yapmamak gerekiyor ya yani onunla onunla hemhal olmak gerekiyor. O Yeri ve zamanı o değil e, daha doğrusu. Fakat dediğim gibi yani e, bir, bir bilen bir özne olarak insan kötülük problemi e, veya teodis'e dahil olmak üzere e, her şeyi e, bir bilgi nesnesi olarak görmek ister. Kimi zaman onun üstesinden gelir, kimi zaman e, <gülüyor> gelemez. Fakat e, felsefenin başından beri kötülüğün e, özellikle sizin bahsettiğiniz gibi iyimser e, e, bir tanrı tasavvuru eşliğinde her zaman e, bir problem teşkil ettiğini görmek e, mümkündür. Evet. Felsefeden bahsettiğimizde bu zaten böyledir. E, dini e, kanata baktığımız zaman her ne kadar o kadar e, canlı ve drastik bir problem olmasa da onun da dinin de yakından ilgilendiği, bir nevi kişiyi teselli etmek istediği bir, bir meseledir çoğu zaman. Tabii din bunu e, felsefeden farklı şekillerde yapmaya çalışıyor. işte. Hı -hı. E, kötülüğü özellikle ahlaki ve doğal kötülük dediğimiz kötülük türlerini bazen intihanla açıklayabiliyor. Bazen işte Hristiyanlıkta olduğu gibi bir cezanın karşılığı olarak veya cennetten düşmenin büyük günahın karşılığı olarak, orijinal günahın karşılığı olarak açıklayabiliyor. Özellikle semavi dinlerin mesela uzlaştığı bir, bir boyutta, bir ahiret gününde bütün bu şimdilik bize gelen kötülüklerin bir şekilde eşitleneceği yani bu, bu hayatta belki tırnak içinde söylüyorum gerektiğinden fazla kötülük yaşayan insan orada onun bedelini iyilik evet. olarak bulacaktır. Yeter ki bu kötülükler karşısında isyan bayrağını çekmesin. E, felsefeye döndüğümüz zaman e, tabii ki özellikle tanrıcı felsefeler, yani teist felsefeler içinde bu e, başlı başına bir problem olarak tezahür ediyor. E, kimi felsefeler marjinal olanlar özellikle e, tanrıyı yok saydıkları için e, kötülükte bir problem olarak tezahür etmez. Kimi felsefeler iki ilkeden hareket ederek bunu bir nevi e, ikisini de temellendiriyor. İyiliği temellendirdiği gibi kötülüğü de temellendiriyor fakat... Felsefe tarihi monist bir düşünce tarihidir. Yani varoluşu tek bir ilkeye dayanarak veya tek bir ilkeden yola çıkarak açıklamak isteyen bir felsefe tarihimiz var. Ve bu durumda her zaman eğer bu monist ilke, tekçi ilke veya ilk başta gelen sebep kötü değilse o zaman bu kötülük bir şekilde açıklanması gerekiyor. Umarım en azından bir... Evet. Çerçeve suna, sunabilmişimdir. Evet hocam, evet kesinlikle öyle. Şimdi tabii e, sizin de söylediğiniz gibi <gülüyor> yani bu monist ilkeden hareketle zaten kötü bir problemi bir problem olarak e, belki düşünülüyor. E, biz e, teist yaklaşım açısından baktığımızda yani bunu imtihan olarak e, belki telif edebiliyoruz, e, ödül ve ceza bağlamında düşünüyoruz. Yani yaptığın kötülüklerin karş, karşılığında işte bir ceza olarak başına bir kötülük geliyor. Ya da işte bir kötülük var ama bu izafi bir kötülük, iler, ilerleyen süreçte bu sana bir ödül olarak dönecek. Ya da kötülüğün kendisi iyiliğin azlığının bir ifadesi gibi. Yani aslında gerçek anlamda bir kötülük yok da iyiliğin olmadığı ya da iyiliğin az olduğu bir durum olarak mevcut şeklinde bir takım telifler yapılıyor. Zaten ateistik argümanlar malum, yani kötülük varsa Tanrı yoktur sonucunu çıkarıyorlar. Bir de ta antik çağlarda Epikroscu yaklaşım var. Yani kötülük var, evet, Tanrı da var. Ama bu kötülüğün içinde olduğu evreni Tanrı yaratmamıştır bir Böyle Tanrı ile alem ilişkisini koparan bir takım, evet. evet bir e, yaklaşım var. Ee, bir de süreç felsefesinde yani bildiğimiz kadarıyla işte Tanrı'nın niteliklerini kısıtlamaya sınırlandırmaya dönük yaklaşımlarla e, bunu açıklamaya çab çabaları var. Şimdi e, Aristotelesçi e, yaklaşım nedir acaba şimdi biz gürültülü konuşacağız gürültü e, sadık bir Aristoteles şarihe olarak e, öncelikle Aristoteles'in konuyla ilgili hem kozmolojisinden hareketle hem e, işte, teolojisinden hareketle konuyla ilgili yaklaşımına kısaca değinip sonra e, İbn-i e, bundan farklı olarak inayet e, felsefesini e, kurgularken ne yapmıştır ya da diğer meşyai filozoflardan farklı olarak e, bu meseleyi nasıl çözümlemiştir? Ya da çözümleyebilmiş midir? Ee, onları dinleyelim hocam. Evet, evet hocam. Şimdi e, hem e, İbn-i olmak bir taraftan yani 12. yüzyılda e, Müslüman bir yar Endülüs'te bir e, mütefekkir olarak var olmaya çalışmak e, hem aynı zamanda devlette resmi görevleri bulunan zaman zaman siyasette e, dolaylı olarak da olsa dahil olan bir isim olmak, hem diğer taraftan bugün bildiğimiz kadarıyla e, Aristotelesçi olmak e, kolay bir şey değildir. Yani e, belki o zamanlar için bu ikisini bir araya getirmek e, daha kolay gözüküyor olabilirdi. Fakat biz bugün e, yeni eflatunculuktan beri bir Aristoyu okuduğunuz zaman bu hiç de kolay bir e, durum değildir. Hı hı. İbni, Ibn Rushd e, her şeyden önce bir e, bir hukuk adamıdır, bir e, toplumu düzenlemeye çalışan e, mekanizmanın başı olarak e, bulunuyor. Dolayısıyla her her şartta onun için hı hı. başta gelen şey e, insanın e, yaşamasını olanaklı kılacak şey bir toplumun devamıdır ve az çok bir huzur içinde devam etmesidir. E, <gülüyor> felsefeden önce bile, yani felsefe yapmadan önce, önce bunu temin etmemiz e, gerekiyor. Yani bütün bu hayat dediğimiz realite, İbn-i de önce bir hukuk adamı olarak, toplum düzenleyicisi olarak e, bakmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, Aristotelesçi bir e, düşünce için önce bu toplumda bir, bir yer açmak gerekiyor. Bunu fasul makale baktığımız zaman ki bu yer açma faaliyetini de büyük ölçüde orada özet bir şekilde okuyabiliriz. İnsanların bu bilişsel seviyelerinin farklılığında tanıyarak onların buna rağmen bir düzenli bir toplum oluşturacak şekilde herkesin yerini bildiği. Bir, bir toplum düzenini savunuyor. Evet. Yer açmak istediği Aristotelesçi düşünceye dönecek olursak, özellikle bu bağlamda, bu akşam konuştuğumuz bağlamda hocam, yani kötülük ve inayet düşüncelerini, o, o, o gözlükle Aristoyu okuduğumuz zaman, bu ikisi de Aristo için birinci derecede önemli meseleler olarak tezahür etmez. Evet. Platon'dan farklı olarak özellikle kötülük problemi, daha doğrusu iyilik fikri Platon'da çok daha e, vurgulu olarak ortaya konuluyor. Aristo e, inayeti e, neredeyse e, belki metinlerinde bulamıyoruz, kötülüğü ise bu alemin e, de facto durumlarından birisi olan maddeyle, onun e, sınırlılığıyla. ile e, kayıtlıyor. Yani bu zaten aktif bir ilke olarak e, asla ele alınmaz. E, alemin bütün sınırlıklarıyla birlikte e, bütün bu sınırlıklar maddeden kaynaklanıyor ve bir kötülükten bahsedeceksek ancak bu olabilir. i̇bn baktığımız zaman özellikle suduru ve ardından e, yoktan yaratmayı da reddettiğini düşündüğümüzde bu e, hem kötülük hem e, madde hem de e, inayet fikirleri e, temellendirilmesi bir Aristocu olarak temellendirilmesi oldukça oldukça zor gözüküyor. Bakmayın. E, i̇nayeti yani öyle bir kültürde yaşıyorsunuz ki yani doğduğunuz andan itibaren bir inayet içinde e, doğmuş oluyorsunuz ve dolayısıyla bütün hayat okumanız bu inayet, bu ilahi inayet fikrine e, dayalıdır. de bunu e, hiçbir aşamada aslında olumsuzlamıyor, bunun bir e, yanılgı veya yanlışlık olduğunu e, kabul etmiyor. Fakat bu insanların e, bilişsel düzeylerini göz önünde bulundurarak konuştuğumuz inayetin her bir düzeyde aynı şeyi ifade etmediğini söylemeye çalışıyorum. Tabii ki kitabî inayetten bahsettiğimiz zaman burada Kur'an'ın kendisinin ki Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in belki en güçlü mesajlarından birisidir yani siz bu dünyada yalnız bırakılmış, başı boş varlıklar değilsiniz. Sizin bu dünyaya, bu dünyaya gelişinizin bir amacı vardır. Bu dünyada aldığınız nefese kadar sizi sarıp sarmalayan bir ilahi inayet mesajı Kur'an'ın belki en güçlü mesajlarından birisidir. Evet. Fakat insanın bu bilişsel yükselişte veya ilim yolculuğunda inayetin ki işte sözlük anlamında en azından ilgilenmek, bir şeye kayıtsız kalmamak anlamındaki inayetin bu sözlük anlamından yavaş yavaş ayrıştırılacağını yani bu insanın soyutlama, soyut düşünce yeteneğinin güçlenmesiyle buradaki inayetin de aslında başka bir şey ifade etmeye başlayacağını da kabul ediyor. Diğer uçta dediğim gibi Aristocu inayetsiz bir tanrı bulunmaktadır. Bu tarafta da en güçlü mesajı, inayet olan bir tanrı tasavvuru vardır. Yani i̇ki uç arasında <gülüyor> kalmış bir düşünür ve bir bir bunları bir şekilde denge noktasında izah etmek durumunda. Evet. Aynen. Yani bazı çağdaş İbnürüş araştırmacıları onun e, as, esasında evet. bu ikinci aşırı uç, uca doğru yol aldığını ve evet. orada nihayete erdiğini bu felsefi yolculuğunun iddia ediyorlar. Yani evet. Richard Taylor başta olmak üzere, evet. e, Tanelik Uconen'e ve diğer bazıları. Onun aslında bu noktada Aristotelan çok farklı olmadan bir nevi e, deist bir e, tanrı anlayışına doğru evrildiğini bazen açıkça, bazen satıra varında ifade ediyorlar. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani i̇bn bunu söylemeye çalıştığını düşünmüyorum. Biraz sonra bazı pasajları da okuyacağız. Pekala o şekilde anlaşılabilir fakat çok yüzeysel bir okuma olur diye düşünüyorum. Faslul Makal ve El Keşf metinleri biliyorsunuz. Onun eee 1185'lerde herhalde bu e, felsefeye karşıtlığının zirveye ulaştığı dönemde Halife'nin tavsiyesi üzerine biraz merkezden uzaklaştığı yıllar ve eee Teaftu Teaf'le birlikte bu eserleri yazdığı yıllara denk geliyor ve orada bir felsefe savunusu yapıyor. Yani benim baştan bahsetmek istediğim şey de oydu. Yani toplum e, toplumu bir şekilde Yekpare bir e, bilgi seviyesinde kabul et, etmek yerine herkese yer olduğu bir toplum e, talebi var ilmürüşte. Onun hayatında zaman zaman e, belki işler istediği gibi gitse de e, onun hayatının sonuna doğru ve daha sonralarında genelde e, bu tür e, felsefi girişimlere çok izin verilmeyen bir tarih maalesef bizimkiler. Fakat orada bu metinleri yazarken İbn-i Rüşt'ün e, inayetin yani Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kapsayıcı iki delilinden bahseder. Birincisi e, inayet delilidir ve ikincisi ihtira delilidir. Bu inayet delili bütün insanları kapsaması açısından bütün insanlar için aynı şeyi ifade ediyor değildir. Bütün insanlar e, lar, bir inayetin farkındadır fakat bu inayetin e, anlaşılması noktasında bütün insanlar aynı değildir. Aynı olmak zorunda da değildir. Aynı şekilde ihtira içinde söz konusu. Hmm. Mesela orada daha sonraki daha felsefi eserlerinde öyle diyelim yani e, şerhlerinde çokça bahsettiği hareket delilinde hiç bahsetmez. Herhalde anlamı şudur. Hareket delili ki yoğun bir Fizik bilgisine dayalı ancak temellendirilecek bir şey olduğu için bütün insanları kapsayıcı bir delil olmamasından dolayı <gülüyor> diğer felsefi şerlere geçtiğimiz zaman da bu sefer ne, ne inayetten ne de ihtiradan bir delil olarak bahsedilmiyor yani o, o deliller orada kalıyor daha bu bir ilim yolculuğunda artık hareket delilinden bahsetmek gerekiyor diye bir serüveni izleyebiliyoruz. Peki bu inayet anlayışı yani felsefi inayet anlayışı İbnü'rüşte gerçekten Taylor'un veya Kukonel'in dediği gibi aslında bir ne diyebiliriz bir yalandan mı ibaret yani aslında İbnü'rüşt Hiçbir şekilde e, aleme dönük bir tasarruf tasarruf olmayan bir Tanrı'yla işini kabul ediyor mu? E, tabii ki öyle değil. Fakat imduruştür ve zannedersem diğer meşayilerin e, bir bir nevi birçok meselede olduğu gibi bu bu meselede de felsefeyi e, bitirdiğini düşünüyorum. Yani eğer yola e, bir insan antropomorfik bir tanrı anlayışıyla çıkarsa ki bizim ilk bilimsel yolculuğumuz o şekilde başlar. Her şeyin somutlaştırılarak anlaşıldığı bir dönemde hayattan giriyoruz. Ve bu yolculuk tanrı hakkında sürekli değillemelerin çoğaldığı, antropomorfizmin gittikçe bırakıldığı bir yere doğu gidiyorsa en sonunda varacağı yer sadece elimizde değillemenin yani negatif teolojinin kaldığı bir noktada olacaktır. Her ne kadar yani bütün negatifleri topladığımızda pozitif bir noktaya ulaşmıyoruz. Yani burada bir e, mutlak bir e, ne diyebiliriz sözsüzlükten bahsediyoruz. Artık söylenecek hiçbir şeyin kalmadığı bir noktaya geliyoruz. Şimdi İbn-i özellikle Gazali'nin ee, o meseleleri çokça e, gündeme getirmesinden dolayı bu ilim kavramında bunu açıkça görüyoruz. yani Hem Fast-ul-Makal'in sonundaki e, e, e, ekte, öyle diyoruz galiba, ondan sonra teafütü teafütte ve hatta e, büyük metafizik tefsirinde ilim bahislerinde ilmin ne bizim ilk olarak, ilk atla gelen, ifade ettiği biçimiyle insanla ilgili bir kavram olup, onun işte tikel ve tümel olmak üzere iki kategoriye ayrılabildiği, ne de yine inz, ilmin e, karşıtı olarak, zıttı olarak ve insan için geçerli olan cehaleti düşündüğümüzde, bu ikisinin de Tanrı'ya atfedilemeyeceğini kabul ediyor. Yani bu artık ilim noktasında bahsettiğim değillemenin zirvesindeyiz. Yani Tanrı için ne? Bizim bildiğimiz anlamda alim diyebiliyoruz, ne de bizim için onun zıttını teşkil eden cahil yani, diyoruz. O zaman elimizde ne kalıyor? O zaman elimizde felsefenin artık dışında olan bir üçüncü hal, bir tanrısal hal kalıyor. Cahil olmayan fakat bildiğimiz bütün anlamlardan da alim olmayan fakat isterseniz yine buna rağmen yine alim olan bir Tanrı anlayışını sunuyor. En azından bu ilahi ilim bahsinde. Yani Tanrı'ya özgü bir yaşam biçimi. Evet. İnsanın artık ifadelendiremediği evet. bir pozisyon. Öyle diyelim. Aynen. Ve tefsirin artık sonlarına doğru ki biliyorsunuz o metafiziğin sıra düzenini takip ediyor. Lambda bahsiyle e, evet. kapanıyor. E, sonlarına doğru bir yerde diyor ki yani asıl felsefe, ee, bu değildir yani Tanrıyı deylemek değildir asıl felsefe Tanrının hangi hal üzerinde olduğunu konuşmaktır ama bu, bunu ne kendisi konuşabiliyor Ne de biz bugün e, konuşabiliyoruz yani e, bunu açıkça dile getirmese de sanki İüş e, felsefeyi böyle bir bir sona getiriyor bundan sonra ne olacak bundan sonra bir seçenek iki seçenek var birincisi bir nevi akıl üstü sufi bir tecrübe'nin peşinde olmak ki bu ben bu ihtimali imlirüşt bağlamında çok düşünmek mümkün değil belki Sina için bunu evet. e, konuşabiliriz hı hı. Hı hı. E, diğer taraftan da şöyle bir ihtimal var onun ondan da emin değilim eğer bu e, negatif teoloji zirveye taşırsa, sanki o zaman işte filozofların saadet dediği bu gizemle, bu sırla karşı karşıya kalmanın verdiği bir yarı tanrısal bir e, hal kendimiz yakalayacağız. Bunu da açıkça söylemiyorlar. Dolayısıyla biraz havada kalan bir bir e, sonuçla karşılaşıyoruz. Diğer taraftan Aristo'da bildiğimiz üzere madde Tanrı'nın karşısında ve onun ondan farklı olarak onun Tanrı'dan farklı olarak sınırsızlıkla pardon, sınırlı olmakla akla gelen bir ne diyebiliriz ona bir kuvveliktir veya kabul edici bir bir ilkedir fakat İbn e, Aristo için e, önemli olan şey alemin de facto fiili şu anda nasıl e, bir halde olduğunu ve nasıl işlediğini açıklamaktır bunun e, başını sonunu Hatta gayesini e, İnirüş kadar önemsemek durumunda değildir Dolayısıyla onun için e, alemin bir tarafından pozitif bir ilke var Kemalin en üstündedir ee, ve diğer kalan her şey ona yakındığı ölçüsünce ona ona öykünür bir bir bir aşkın bir objesi olarak bulunuyor veya öykünmenin bir objesi olarak bir ideal olarak bulunuyor alem alem bu bu şekildedir İmruşdun bu şekilde kabul etmesi veya veya bu kadarla yetinmesi e, e, çok zordur yani sadece siyasi sosyal şartlardan bahsetmiyorum İmruşdun Genel felsefi yönelimine baktığımızda bu, burada e, yeni Platonculuğa mecburen. Yani her ne kadar kendisi kesinlikle e, or, oranın kapısını kapatsa da bu noktada yeni Platonculuğa teslim olduğunda e, söylemek gerekiyor. Madde ile ilgili son derece az ve e, ve öz e, birkaç paragraftan bahsediyorum sadece. Birisinde kötülüğün yani bozuluş başta olmak üzere kötülük olarak eşşurur olarak adedilebilecek her şeyin maddeden değil maddenin zaruretinden ileri geldiğini söylüyor. Şimdi i̇bn Sina'daki farklı, i̇bn Sina'dan farklı olarak maddeden değil maddenin zaruretinden. Bu sefer bir okuyucu olarak acaba bir farkın var olup olmadığını veya maddenin zaruretinin nereden geldiğini sormak ve anlamak zorundayız. Bir yerde sadece buna dair bir açıklama veriyor ve buradaki zaruretin işte üçgenin iç açılarının toplamı nasıl zorunlu olarak 180 ise buradaki zaruretinde bunun gibi bir zaruret olduğunu söylüyor. Açıkçası kendim de dahil olmak üzere ve diğer dürüst araştırmacılarına baktığında bu noktanın ne ifade ettiğini söylemek gerçekten yani, kolay yani. değil yani. Meşya'yı filozoflar kötülük maddeyle ilişiktir diyor mesela. Maddeden tezahür eden bir şey. Ama burada maddenin zaruretinden, evet. üç, maddenin zaruretinden kaynaklanıyor. Ya da kötülüğün kendisi mi maddenin zaruretinden? Evet, yani bu şeyi kabul edersiniz hocam, yani kötülük problemi diğer meşailer için çok büyük bir problemdir. Yani sudurcu herhangi bir felsefeye göre eğer Kemal'in zirvesinde, iyiliğin zirvesinde evet. bütün potansiyelliklerin gerçekleştiği bir aktif halde bir taşma söz konusuysa bundan taşan şey, Herhalde başka başka bir şey olmaması gerekiyor Eğer ondan ta taşması sonucu bu saflıkta bir bozulma varsa o zaman e, bu saflığı bozan başka bir şeyden bahsediyoruz ve madde burada ikinci ilke olarak daha doğrusu kötü Tanrı olarak e, ortaya çıkıyor, ortaya çıkıyor. Ya bunu bunu proteinstan beri e, takip edebiliriz benim anladığım kadarıyla, e, bu, bu, buradaki madde artık herhangi bir şekilde anlaşılabilecek veya gerekçeler bir maddeden bahsetmiyoruz. Burada bir e, tabiri caizse gizemden, bir sırdan e, bahsediyoruz. Tabii, tabii. <gülüyor> Diğer taraftan e, son olarak hocam, e, yine dediğim gibi bu inayetle ilgili bahisler özellikle İbn-i oldukça e, kafa karıştırıcıdır. Ee, inayeti en açık şekilde e, ele aldığı yerlerden birisi yine e, tefsirin son kısımlarında. Herhalde bu teolojiyi de olgunlaştırırken bizim en son e, yapmamız gereken, en son çizeceğimiz çizgiler de bu inayetle ilgili olsa gerektir. Orada bir yerde e, isterseniz paragrafı da, Beraber okuyalım. Şöyle bir açıklama yapıyor i̇bn Allah'ın inayeti inayetullah bütün varlıklar için bulunmaktadır. O yani Allah'ın inayeti onları tür bakımından kuşatır. Hafazaha bin Onları tür bakımından korur. Yani onlarla tür bakımından ilgilendirip isterseniz. Çünkü onları sayı bakımından kuşatması söz konusu değildir. Allah'ın inayetinin tek tek kişilere iliştiğini düşünenlerin sözü bir, yender, bir, yer, bir yönden doğru, bir yönden doğru değildir. Doğruluğu şu bakımdandır ki herhangi bir kişiye özel olan herhangi bir durum aynı zamanda bütün aynı zamanda türün bir kısmında da bulunmaktadır. Bu, bu böyle olunca Allah'ın kişilere inayet gösterdiği sözü bu bakımdan doğrudur. Başka hiçbir kimsenin iştirak etmediği sadece tek bir kişiye özel inayete gelince bu ilahi cömertliğin gerektirmediği bir şeydir diyor hmm. Buradan yola çıkarak şöyle bir sonuca ulaşılıyor. İbn-i inayet vardır fakat Tanrı bu inayeti yukarıdan aşağıya doğru ancak türlere kadar gösteriyor. Yani ancak inayet eğer ilgilenmekle doğrudan bir, e, ilişki kurmak ise türlere kadar bu ilişkiyi sürdürüyor. Türlerin üyeleri olarak, diyelim ki insan türünün üyeleri olarak bizler de bu Tanrı'nın inayetinin doğrudan muhatabı değiliz. Böyle bir sonuca ulaşıyorlar. Fakat bu e, paragrafta eğer bu anlaşılması gerekiyorsa son derece problemli. Hatta e, İbn-i felsefesi açısından paradoks oluşturan bir düşünce. Yani ee, madem bu inayet, Tanrısal inayet <gülüyor> diğer ilimde e, ilahi taakkülle e, kendi içine e, dönüşle değil de e, dışarıya doğru türlere kadar giden bir ilgi ise o zaman e, yani bir kere dışarıya döndükten sonra niye sonuna kadar e, devam etmesi niye tikel e, tikellere kadar devam etmesi fakat ikinci kısımdan da anlaşıldığı gibi. İmdürüş sadece burada bizim birbirimize inayet göstermemiz, birbirimizle ilgilenmemiz şeklinde Tanrı'nın inayetinin bir takım kişisel veya psikolojik süreçleri gerektirmediğini ifade ettiğini düşünüyorum. Yani tek tek kişilere yönelik özel inayet göstermediğini ifade etmeye çalışıyor. Onun inayetinin insani ilgi ve alakaya benzetilmesinin önüne geçmek istiyor bu noktada da. Yani insani cömertliğin aksine diyelim, Tanrı'nın cömertliği bunu gerektirmez demesi de buna işaret ediyor. Yani bu değillemeyi hala bu satırlarda da görüyoruz. Tanrı'nın kişisel ilgisi ne insan ilişkilerine benzesine ne de yokluğuna hükmedebilir. Yine aynı noktaya üçüncü hale e, mutlak bir negatif teolojinin bu tanrısal hale işaretle e, yetiniyor gibime geliyor hocam. Evet, evet orada bırakmış bu şekilde. Ya sanki böyle e, hani, türlere kadar inen bir inayet var. tamam. Ben şöyle anladım bu paragraftan. Ee, onun bir kanun olarak, belki tikellere tek tek özel hasredilmeyen bir inayet var ama türlere bir kanun olarak vaz edilmiş bir inayet var, inen bir inayet var. Bu inayetin e, farkındalığı e, kişilerin anlayış kabiliyetlerine göre değişecek ve o inayetten sanki kişiler kendi paylarını alacak gibi bir pozisyonda da bırakmış gibi. Ben öyle anladım hocam. E, e, evet hocam, yani böyle bir yorum da var. E, e, buradaki inayet Tanrı'nın özne e, ina, e, ve insanın inayet nesnesi olarak olmasından ziyade e, bu, bu inayetinin öznesi, her ne kadar ilahi inayetten bahsediyorsak, insanın ve diğer varlıkların başta semavi akıllar, evet. semavi cisimler, akıllı varlıklar olarak onun bu inayeti gerçekleştirme görevinin veya e, kabiliyetinin insanda olduğunu e, söylemeye çalıştığını e, ifade evet. ediyorlar. Yani halife olarak e, özellikle seçilmiş e, evrenin, işte alemin merkezine konmuş, her şeyin onun hizmetine sunulduğu bir varlık olarak insan var ve inayet onun üzerinde parıldıyor Ama insanlığın üzerinde parılıyor. Yani. Yani tek tek insanların üzerinde parıldamasının da ayrı e, sanki bireysel çabalara bağlı olduğu noktası var. Hı hı. Yani şu şekilde işte bir kötülük elbette e, hayatta var. E, bu belki düzeni bozma anlamına geliyorsa bu kötülüğün var olması evrendeki düzenin bozulması anlamına bu bir insan fiili olarak ortaya çıkıyor. Ama inayetin farkında olmayan, inayetin işte e, kanununa, prensibine e, muhalif bir e, amelin ortaya çıkardığı bir kötülük olarak var. Ve bu kötülük e, hem kişinin kendisini hem de e, bozduğu için alemdeki düzeni diğer insanlara da tesir ediyor. Yani bir insan bir kötülük yapmasından yolda geçen bir insan da değil mi etkilenebiliyor. Ee, yani işte birisi bir kurşun atıyor e, havaya. Bu kurşun gidiyor hiç alakasız bir masumun kafasına isabet ediyor. Şimdi e, bu bir kötülük. E, dolayısıyla bireysel anlamda inayeti fark etmemiş kimse e, bu düzenin bozulmasın basisına ve başkalarına sirayet etmesi pahasına kötülüğü meydana getiriyor ve inayetten pay almamış oluyor ee, ama işte bunun tam aksini yapan kişiler yani her türlü e, inayeti fark etmiş diyelim ki bu sufi anlamda e, ibadetlere yoğunlaşmış işte nefsini tezki etmiş kötülüklerden kaçan e, bir insanın fiilini düşündüğümüzde de olabilir ya da bir kelamcının işte diyalektik bir metotla hakikate ulaşma çabasıyla elde ettiği pratik iyi yapma noktasındaki hareketleri olabilir ya da bir filozofun işte bu ruhani anlamda ilimde elde ettiği bir insani seviyeyle hayatını devam ettirmesiyle ortaya koyduğu iyi eylemler olabilir. Bunların hepsi birer inayetin farkındalığı olarak tezahür etme içimi ve bu inayete karşılık, yani evrendeki var olan o inayete kişinin kendi tecrübesiyle katılması anlamını taşıyor. Bunun tam akside bu inayeti sattırma, bu inayeti bozma, düzeni bir anlamda yani olması gerekenin dışında bir hale dönüştürme anlamı taşıyor. Ki burada halife olmak ve olmamak yine bireysel tecrübelerle alakalı Yoksa e, genel, tümel şey, e, prensip, inayet prensibi insanın ya da insanlığın ancak halife olabileceği. Evet Hocam. Hocam e, şunu da e, i̇bn e okurken e, bu meselede ve diğer bazı meselelerde sanki e, daha sonra Avrupa'da doğacak olan e, <gülüyor> e, hümanizmin de son, Doğmadan önceki son basamağında duruyor. Yani bu buradaki söyleyeceklerimin Hani çok fazla gereç şeyler değil bir e, e, sezgiden ibaret ama e, şuna dayanarak e, söylüyorum. Yine e, fasl makaldeki bu e, imlürüşte olan e, münakaşasına dönecek olursak o meşhur hı hı. E, bedensel haşri. E, reddettikleri için veya kabul etmedikleri için filozofları tekfir ediyor. Diğer taraftan İbn-i Rüşt de, e, oradaki e, çıtayı haşrın e, bedensel olup olmadığı noktasında değil haşrın herhangi bir e, şeklini kabul edip etmeme noktasına e, taşıyor. Şimdi orada söylemediği şey fakat zaman zaman sezilebilen düşünce şu e, insan insan Eşariliğin aksine insan e, ahiretin veya hesabın herhangi bir çeşidini kabul ettiği müddetçe bu dünyada biz bir e, toplum, az çok iyi işleyen bir toplum oluşturabiliriz. Ahireti veya hesap e, gününü veya bir gün e, hesaba çekileceğini düşünmeyen insanla ancak bir toplum oluşturmak mümkün değildir. şimdi Avrupa'daki hümanizmaya da baktığımız zaman oradaki bütün ilahi buyrukları veya dini talepleri insanın kendisinde gerek temellendirmek istiyor. Dolayısıyla bu sefer işte bu ruh yapma teodisesine benzer olarak o da bir anlamda hem hümanisttir hem varoluşçudur. Eee insanın evrenin, pardon, kusura bakmayın, ahiretle ilgili söyleyecekleri ancak bu hayatı kabul edecekleri bu hayatı kurma noktasında önemlidir. Yani ateistik söylemin veya ateistik söyleme bağlı kişilerce bir kere bu dünyayı kurmak mümkün olmayacaktır. İmdirüş tabii bu anlamda bir hümanist değildir. Belki bizim... E, Sufi büyüklerinden bazıları bu, bu bağlamda daha e, çok öne çıkar. Fakat i̇bn sanki felsefeyi e, buraya kadar getiriyor. Eşariliğin reddi üzerinde bir nevi negatif teoloji e, ucuna gidiyor ve bundan sonra üçüncü şık olarak Avrupa'da e, Hümanizm ortaya çıkacak. Onlar da İbn-i e, bir nevi e, tükettikten sonra ancak bu e, şık üretebilmişlerdir. Hocam, e, İbn-i bu Gazali'nin, e, işte bu evren, bu alem mümkün, evrenlerin, alemlerin en mükemmelidir sözüne bir karşı e, söylemi var. Buna dair neler söyleyebilirsiniz? Hocam, e, e, İbn-i Rüşt'ün e, eşari karşıtlığı ki onun Gazali'de belki e, cisimleşmiş halini görüyor onların antropomorfik Tanrı anlayışını aslında reddetmediklerini söylüyor. Yani onların antropof, antropomorfizmi reddi ancak Tanrı'nın sureti itibariyle, işte cisim olmayışıyla sınırlı olduğunu görüyor. Yoksa Gazali'nin hem Tanrı'nın inayetin noktasında hem de alemi ortaya çıkarması, yaratması noktasında işte kudret iradenin, bilginin içinde olduğu insani bir psikolojik süreçle bunu açıklamaya çalışıyorlar. Yani İbn-i İbn için eşarilik antropomorfizmin kendisidir. Yani her ne kadar Tanrı'dan cisimsel bir takım şeyleri tenzih etseler de bütün insani psikolojik süreçleri hala e, Tanrı'ya atfediliyor. Dolayısıyla Gazali'nin bu alem mümkün olan alemler arasında en iyisidir sözü. Tanrı da öncelikle insandaki gibi seçeneklerin çokluğunu ve Tanrı hayrul mahz olduğu için, yani saf iyilik olduğu için bu seçenekler arasında en iyisine yöneldiğini, onu ter iradesiyle irade ettiğini ve bu dünyada bir takım, Kötülük diyebileceğimiz şeyler varsa bu ancak diğer mümkün olan alemlerde kötülüğün daha çok olmasından dolayı buradaki kötülük işte iyiliğin ortaya çıkarılmasında da katkısı olduğu için alemlerin en e, mümkün olan alemlerin en hayırlısı olarak e, diye bir tez var bir fikir var inanç için Tanrıya bu tür e, psikolojik süreçler atfedilmediği gibi. Aleminde eğer Tanrı asla değişmeyen, mürekkep olmayan, e, e, kuvveden fiile çıkmayan, mutlak fiil halinde bahsediyorsak ona bağlı olarak var olan aleminde ihtimallerden bir ihtimal olduğunu da düşünmek son derece saçmadır. Alem bu şekilde ise Tanrı neyse onun tanrısal hali. O hale sahip olduğu için alem bu şekilde. Yani bu alemi e, ne diyebiliriz, kıyas edebileceğimiz bir takım alternatif alemler düşünmek absürttür. Bu noktada Gaza, Gazali kesinlikle reddediyor. Fakat reddin arkasında hala eşari tanrı tasavvurunun, bu antropomorfik tanrı reddi reddiyatmaktadır diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani bu mümkün dünyalar ifadesinin gereksizliği. Evet, Söylemiş evet. oluyor, bu haliyle, defakta haliyle zaten Tanrı'nın e, halini ya da tezahürünü bizzat yansıtan bir alemin içerisindeyiz. Zorunlu olarak bu alem olması gerekirdi, evet. e, diyor i̇bn Bir de hocam, tabi i̇bn Rüşt e, diğer meşale filozoflardan farklı olarak yine Sudur e, nazariyesini e, hani başta kabul ediyor ama sonra buna da karşı çıkıyor. Aynı zamanda yoktan yaratmayı da e, ka kabul etmiyor. Bu ikisinin arasında e, bir noktada e, evrenin e, varoluşunu açıklıyor ve o anlamda onun kozmolojisi de e, hmm. dolayısıyla meşayi filozoflardan farklı bir e, yapıya ama tam anlamıyla farklı değil de farklı bir e, yorumlamaya sahip. Bunun bu inayet e, Görüşüyle alakasını kurabilir misiniz? Yani kozmolojisi, inayet felsefesini hangi açıdan belirlemiş oluyor? Yani, evet. Bu inayet felsefesinin arkasında kozmolojinin bizzat yorumlanma biçimi de var mı? Hı hı. E, <gülüyor> sudur ve sudurun reddetmesi... E, i̇bn Rüştün, yani her ne kadar sizin dediğiniz gibi başta Farabi ve i̇bn Sina Sina'yı bu, bu noktada takip etse de, onun e, Aristocu olmadığıyla veya bir süre sonra bu, bu fikrin e, başta Temistius olmak üzere, diğer bazı şarihler aracılığıyla İbn-i Sina'ya intikal ettiğini e, düşünmesinden kaynaklı olduğu gibi, bunun yanında Aristo'nun tanrı anlayışıyla veya tanrı alem irtibatı noktasındaki düşüncesiyle bir türlü uzlaştırılamayacağını düşünüyor. Biz buna e, sudur e, desek, işte diğer e, İsmaililer de farklı ifadeler kullanıyorlar. İmbicaz e, ve şu an aklıma gelmeyen diğer ifadeler kullanıyorlar. Biz bunu her ne kadar zamansız veya zamanın ötesinde bir ilişki olarak kurulasak da kullanacağımız veya kullandığımız bütün ifadeler bir süreç ifade eden ifadelerdir. Yani bir bir sudurdan bahsediyorsak burada insan zorunlu olarak her ne kadar bunun yatsısa da bir zamansal önceden ve sonradan bahsetmek durumundadır. Çünkü bütün ifadeler bir, bir sürece işaret ediyor. İmdir için eğer alemin dışından bahsediyorsak, yani alemin içindeki dinamiklerden birisi olarak tabii ki önce, zamansal olarak önce olabilir veya sonra zamansal olarak sonra olabilir. Alemin ötesindeki bir ilişkiden bahsediyorsak artık bu terminolojiyi de bırakmamız gerekiyor. Önce ve sonra başta olmak üzere buna suduru ve diğer benzer şeyleri de katabiliriz. Dediğim gibi buradaki e, ilişki, mürştüm gözünde ne e, işte esşari teolojideki gibi Tanrının e, evrensiz işte bahsettiğimiz bu psikolojik süreçlerin sonucu olarak birden evreni ortaya çıkardığı e, gibi ne de yine e, evrenin bizim zorunlu ilişki diyebileceğimiz daha doğrusu bu Tanrı-Evren ilişkisini bizim doğadan çıkarsadığımız zorunluluk ilişkisine de indirgeyebiliriz. Çünkü ikisi de iki ilke de alemin içinde yani fizik ilminin bize verdiği ilkelerdir. Tabii bu noktada meşailer bir hataya düşüyor mu? Yani İbn-i Rüşt'e olmak üzere belki düştüğünü söyleyebiliriz. Yani çünkü İbn-i defalarca sunuşunu söylüyor. Metafizik her ne kadar ilimlerin değeri açısından, şerefi açısından en başta gelse de bizim araştırma sürecimizin en sonunda bulunuyor ve metafizik ilmine geldiğimizde bizim psikolojiden, fizikten, astronomiden, diğer bilimlerden bize verdiği bir takım ilkeler elimizde olur ve biz bunları metafizik yapmak için kullanırız. Fakat burada bir tezat oluşuyor zannedersem. Eğer metafizik yapacaksak bu sefer ve Tanrı başlı başına böyle hiyerarşik bir görünümden bahsediyorsak evrende o zaman fizikteki ilkeleri burada sanki uygulamak biraz tezat oluşturabilir. Yani erken bir kançılıktan mı bahsedelim? Yani Razi gerçi bunu şey yapıyor, konuşuyor daha sonra ama Burada bir ciddi bir problemin olduğunu söylemek gerekiyor. Binayte gelecek olursak hocam, biliyorsunuz İbn Rüşt'ün bu kozmolojisi eee İbn Sina ile yani suduru reddetmesiyle birlikte İbn Sina'nınkinden çok farklı değildir. İşte en bariz fark sabit yıldızlar feleğinin hareket ettiricisi Tanrı'nın kendisi midir yoksa Tanrı daha da ötede bir varlıktır. O arada işte sabit yıldızlar en dış feleğin ilk akıl dediğimiz bir ara varlıkta e, var mıdır? i̇bn Rüşt için Tanrı'nın kendisidir, i̇bn Sina için arada bir e, varlıksal e, seviye daha vardır e, vesaire. Fakat kozmolojinin kendisi en azından kabaca e, çok farklı değildir. İnayetten... Aristo'cu anlamda eğer bahsedecek olursak bu en dış hareketim aynı zamanda diğer aşağıdaki bütün hareketlerinde inayetini teşkil eder. Fakat buradaki problem bunu birinci kasıt olarak ne Tanrı'nın ne de sonraki hareket sahiplerinin asla aşağıdakiyle birinci kasıt üzerine ilgilenmesi söz konusu değildir. Çünkü ilgilendiği takdirde bu sefer Kemalinden... Azalma söz konusu olur. Hmm. Bunu e, Richard Taylor e, ve benzeri yorumcular ikinci kasıt üzerine açıklamaya çalışıyorlar. Fakat bu sefer hiyerarşide üste bulan e, bulunan, isterseniz kendi üstündeki ile bir e, takul fiili çerçevesinde ilgilenirken, aşağıya ikinci kasıt olarak yani bir nevi istemeden doğrudan ilgilenmeden bir inayet e, verdiğini e, söylemek durumundayız. İkisini de kabul ettiğimiz takdirde zannedersem bu bu bu, çerçeve, bu felsefi çerçevede e, daha büyük problemlerle karşılaşacağız. E, hangisini e, tercih etmek gerekiyor? Hangisini e, konuşmak gerekiyor? Aslında e, emin değilim hocam yani. Onu, onu, söylemem gerekiyor. Evet, yani işte e, tabi Aristocu evrende bir tanrı sadece bir ilk hareket ettirici olarak e, sırtın evrene dönmüş bir tanrı olarak mevcut. Burada inayeti zaten temellendirmek mümkün değil. E, İbn-i bunu bir şekilde inayetle telif etmek durumunda. Bu yüzden e, işte bu ayüstü alemi sanırım bir aracı Varlık alanı olarak tespit edip, işte bütün feleklerin birbirini isteyerek, arzulayarak döndürdüğü düşüncesinden sanırım böyle bir hareketlendirmeyle inayeti aşağıya doğru, yani Tanrıdan aşağıya doğru bir anlamda işte süzülen bir şey olarak sanki öyle tasarlamışlar gibi ben öyle evet. anladım. Çünkü aksi takdirde yani bu kozmolojiyi de açıklamanın bir anlamı yok. Yani her şey o zaman direkt e, Tanrı'nın inayetinin bizzat varlığa inmesi şeklinde. Bunu İbn-i Aristo'ya da bir e, şey olur. Yani sadakatsizlik olacağını düşünüceği için böyle evet. açıklamaz. E, ama işte bu sabit felekler e, varlık alanından Ayüstü alemden. Sırasıyla böyle e, ama işte sevgi ve arzu e, süreçleriyle bunun sanki böyle inayetin aşağıya doğru feleklerin birbirine hareket ettirmesi şeklinde indiğini e, söylemiş oluyor. Evet, yani... Ay altı alemde de daha işte kötülüğün mevcut olduğu alem olarak ay altı alem var. Burada işte insanın bulunması ama insan tabii farklı bir varlık olarak ay üstü aleminin aslında Ayüstü alemine potansiyel olarak ait olan ama fiil olarak Ayaltı alemde mevcut olan bir ara varlık arada bir varlık olarak insan var. İnayeti fark etmek, inayete cevap vermek ve inayetin Ayaltı alemde en mükemmel şekilde devamını sağlamak sanki yine insana düşmüş gibi öyle bir sorumluluğu mükellefiyeti olan bir varlık konumuna düşüyor Evet Yani şi, şi, bu gerçekten yani sadece felsefe değil hocam diğer bütün mistik hareketlerde yani e, e, hani bu dini söylemin şu veya bu şekilde üstüne çıkmaya çalışan bütün e, düzlemlerde inayet e, çok ciddi bir problem olarak ortaya çıkıyor işte yani, sufiliye baktığımız zaman orada da bir e, Leyla ve Mecnun ilişkisi var Mecnun sürekli ilgi duyan taraftır Leyla hiçbir zaman Mecnun'a dönüp bakmıyor yani bakmıyor. Bu, bu kişi ne yapıyor <gülüyor> hali nicedir vesaire sürekli Mecnun'un hallerinden biz bahsediyoruz Mecnun e, yanıyor, yok olup gidiyor vesaire. Evet. Leyla'nın ne düşündüğünü pek anlatmazlar o anlatıları. Evet. <gülüyor> Eyvallah hocam. Süremiz doldu, tam bir saat oldu. Evet. E, ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben katılımcı arkadaşlara döneyim. Soruları varsa alalım. Arkadaşlar buyurun. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Buyur Semra. <gülüyor> Şimdi siz dediniz ya, Tanrı'nın fi, bil fiil olduğunu kabul ediyor sürekli. Basit ve bil fiil. Ve suduru aynı zamanda nasıl reddediyor? Yani bu iki görüşü nasıl bir araya getirebilir ki? Yani Tanrı bil fiilse ondan sürekli bir şeyler sudur etmesi gerekmez mi? Niye? Niye gereksin? Tamam işte bu suduru kabul edenlere sormak lazım. İşte İbn-i bunu dudur, söylüyor yani Tanrı'nın bir evet. fiil sürekli hani bir kuvveden bir fiile geçmediğini söylüyor evet. ama hem de suduru kabul etmiyor hem de yani bence iyi bir fikir <gülüyor> dediğim yani gibi zaman... sudur sudur diyelim başka bir şey diyelim ne derseniz diyin bir bir süreçten bahsediyoruz veya en azından dili kendi imkanları içinde kullandığımızda bir süreçten bahsediyoruz dolayısıyla sudurun başı ile sonu arasında bir Potansiyel ve fiil halinden bahsetmek durumdayız. Her ne kadar doğrudan olmasa da Tanrının bir mevi, bir kuvveden bir fiile bir geçişin bir kenarında durduğunu söylemek söylemiş oluyoruz. Hmm. Ee, yani İbn Rushd'un ben sudurun e, reddetmesinin gerekçelerini anlayabiliyorum. Fakat diğer taraftan e, <gülüyor> e, alemi e, ezeli ebedi olarak de facto başı sonu olmayan e, ve sürekli işte bu oluş ve bozuluş ve devinin içinde olan e, bir alemi e, düşünmek de kolay değil aynı zamanda. Yani İbn-i suduru reddetmesi yerine e, hudusu daimi koyması ki hudusu daim dediğimiz şey, e, aslında Hudus, biliyoruz, bir nevi yoktan yaratmadır, isimdir. Daim ise bunun tersidir. İbn-i Rüşt, üçüncü ihtimal olarak bu paradoksal durumları tek bir yere getiriyor. Bu hem yaratmadır hem de daimdir. Ve bunu sürekli yapıyor i̇bn Rüşt. Benim üçüncü şıkkı, en azından işaret etmesinden kastım da odur. yani bu, Burada biz ne yoktan yaratmadan bahsedebiliriz ne de e, yine fizik ilminden yani alemden dolayısıyla dilimizin oluştuğu bu bağlamdan bu ikisinden gerçek anlamda bahsedemeyiz. Sürekli bu uçları bir araya getirecek bir arayış içerisinde. Evet. Anladım Bilmiyorum Semra ne kadar. Yok anladım. Ben direkt olalım. hudusu daimi bilmiyordum yani hudusu savunduğunu düşünüyordum. Yok. <gülüyor> Orada bir karışıklı konuşacağım. Evet, teşekkürler. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yok. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza hocam soru. benim de bir sorum olacaktı. Hadi Aynur, dinliyoruz. Evet. Ee, hocam, İbn-i başınıza gelen her musibet, e, pardon hocam yanlış yeri okudum, e, şey, İbn-i kötülük maddeden değil, maddenin zaruretinden meydana gelir demiş dediniz. Hı -hı. Hocam biz şimdi Müslümanlar olarak ya da Tanrı ya da ahiret inancı insanlar e, olarak e, kötülüğü bir imtihan olarak görebiliyoruz. Bunu imtihanla açıklayabiliyoruz. Ya da mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet var. Başınıza gelen her musibet kendi yaptıklarınızın sebebiyledir. Yani biz bunlara baktığımızda başımıza gelen kötülükleri ya da dünyadaki kötülükleri ahiretle alakalı olarak bağdaştırabiliyoruz ya da imtihanla olarak bağdaştırabiliyoruz ama Ahiret inancı ya da Tanrı inancı olmayan bir insanla karşılaştığımızda e, bize bu kötülüklerin nedenini sorduğunda e, biz i̇bn Rüşdün bu sözüyle nasıl açıklayabiliriz? Yani kötülük maddeden değil, maddenin zaruretinden meydana gelirle. Kötülüğü nasıl bağdaştırabiliriz, nasıl açıklayabiliriz? O kısmı pek anlayamadım. Yani ifade edebildim mi kendimi bilmiyorum ama. Evet, güzel ifade ettim ben. Bence de güzel ifade ettiniz. Ee... İsterseniz önce ben kısaca bir şey söyleyeyim hocam, evet. e, Beyhan Aynur, e, bugün 21. yüzyılda e, birisi size bu kötülük problemiyle ilgili bir şey sorarsa İbn-i sözleri e, size pek yardımcı olmaz. E, onu söyleyeyim. <gülüyor> e, önce. Bugün, bugün başka e, şeylerden bahsetmemiz gerekiyor. E, diğer taraftan ben e, programın başında da söylemeye çalıştım. Eğer felsefe yapacaksak o zaman burada bilen veya potansiyel olarak bilen bir özneden bahsediyoruz, bir insandan bahsediyoruz. E, fakat bu insan, e, bilen olarak insan kesinlikle inanan olarak insan değildir demekte de değildir. Yani bunları biz e, bir insandan bahsederken bile kullanabiliriz. Ben bugün birçok konuda bilen bir insan olduğum gibi daha birçok konuda inanan bir insan olarak kolayca hayatıma devam edebiliyorum. Genelde e, e, bildiğimi iddia edemediğim veya bilmediğim konularda hayatı ilgilendiren o kısmı inançlar üzerinden devam ettiriyoruz. Bu bazen işte bizim kutsal kitaptan edindiğimiz inançlar olabilir. Çok basit sosyal çevreden, annemizden, babamızdan, gazetelerden ve evet. öğrendiğimiz ve inandığımız şeylerden ibaret olabilir. E, felsefenin evet. hedefi özellikle İslami anlamda bu inançları bilgiye tahvil etmeye yönelik. Bizim ilim yolculuğu dediğimiz şey de bu. Yani çocuk bu dünyaya gelir ve ailesinin verdiği şeylere Inanır. Yani bir yere kadar babasının en güçlü olduğuna inanır. Sonra başka şeylere inanır. İlimden bahsediyorsak inancın sürekli e, bilgiye dönüştüğü bir yolculuktan bahsediyoruz. Fakat biz insan olmamızdan dolayı bu, bu asla nihai olarak gerçekleşmeyecek. Yani bu ancak Tanrı için söz konusu bir şeydir. Dolayısıyla eğer buna biz... Hikmet diyeceksek Tanrı'nın bu bilişsel durumundan, bu bilgi seviyesinden o zaman filosofya da bizim payımıza düşen şeydir. Yani biz bu hikmeti ancak arzulayabiliriz, ona doğru yol alabiliriz, onu isteyebiliriz fakat asla bu yolculuk bitmeyecek. En azından bu bedende, bu dünyada olduğumuz evet. müddetçe. Son olarak Beyhan... Bugün birisiyle karşılaşırsanız bu e, kötülük problemiyle, e, problemiyle ateistlerden vesaire bence belki bir takım e, teist varoluşçu pozisyonlardan hareket etmek e, daha iyi olabilir. Evet. Hocam e, din felsefesi dersinde bizim e, bir hocamız bize bir şey söylemişti demişti ki e, bir ateist yani zeki bir ateist size Tanrı'nın olmadığını kötülük problemiyle e, açıklayamaz dedi. Çünkü Tanrı o zaman e, iyi olsaydı kötülüğü yaratmazdı dediğinde sizin ona o zaman iyilik var, o zaman Tanrı var diyeceğinizi bilir. Yani kötülükten yola çıkarak Tanrı'nın olmadığını size söylerse kendisiyle çelişmiş olur. Çünkü iyilik var, öyleyse Tanrı var. Ama şu an baktığımızda yani dünyada iyilik ve kötülük her zaman olan bir şey. Yani ben bunu bir insanla karşılaştığımda nasıl delillendiririm, nasıl ikna ederim çok düşündüm ama bulamadım. Belki hani İbn Rüşd'ün bu sözüyle açıklayabilirim diye düşündüm ama olmayacak galiba. Şöyle olabilir Aynur. Yani hem iyilik hem kötülük zaten bir arada olması gereken bir şey. Yani her şey zıttıyla kaindir. Kötülük yani. olmadan iyiliğin bir anlamı olmuyor. İyilik olmadan kötülüğün bir anlamı olmuyor. Bir de insanın hani özgür olması günümüz dünyasında istenen, arzulanan en önemli şey. O zaman insana özgürlüğünü tattıracak tek şey de önünde seçeneklerin olması. Dolayısıyla insanın özgürlüğü bağlamında açıklayabilirsin. Yani biz insan özgürlüğün tadını almak ve böylece insanlığımızı yaşamak istiyorsak kötülük ve iyilikte olmak zorunda. Öyle tamam. diyebilirsin yani. Tamam, teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Sorusu olan? Ee, bir tane bakalım. Yok tamam. Teşekkür ediyorlar hocam. Çok teşekkür dinler, ederim. katılımcılarımız ee, Biz de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, aydınlattığınız için bize. Çok Kesin. çetin bir konu. Ee, tabii İbn-i Tabii çok zorlanmış. Biz de ister istemez zorlandık yani ama çok değerli bir konu. Böyle zor bir konuyu da ele alıp yazmış olmamız açısından da bir akademisyen olarak sizi tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim tekrar hocam. Teşekkür Rahatsız olduğunuz bir pozisyonda bile katılıp bizi aydınlattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Allah Hayırlı ya. akşamlar, görüşmek üzere. İyi, İyi akşamlar hocam, çok sağ olun. İyi akşamlar.